Arkadaşlar eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Venüs gezegenini ve evlerdeki konumunu incelemiştik. Bu videomuzda ise Mars gezegenine geçiş yapıyoruz. Aynı zamanda Mars baskısı yani mangalik olma durumunu inceliyoruz. Geçmiş eğitimler için kanalımızın oynatma listesini inceleyebilirsiniz. Sonraki eğitimleri kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet şimdi gelin Mars'a geçiş yapalım ve üzerimizdeki etkilerini inceleyelim. Mars ateş grubu bir savaş gezegenidir ve eril enerjidedir. Eylemlerimiz, eylem gücümüz, isteklerimize ulaşmak için nasıl davrandığımız, kendimizi nasıl koruduğumuzu Mars burcumuz gösterir. Ayrıca mücadele ettiğimiz alanlarımızı, problem çözme kapasitemizi haritamızdaki Mars'tan ve açılarından kolaylıkla anlayabiliriz. Mars astrolojide küçük kötücül olarak geçmektedir. Yani malefik gezegenlerdendir. Her ne kadar malefik bir gezegen olsa da içsel gezegenlerden olduğu için bu alanın yaydığı enerjiyi kontrol edebiliriz. Yani Mars'ımızın olduğu yeri dengeli bir şekilde kontrol etmeyi başarabilirsek negatif ve malefik olan Mars'ı olumlu bir şekilde kullanabiliriz. Genel anlamıyla Mars cesaretimiz, sabrımız ve kendimize olan güvenle alakalıdır. Kişisel atılımlarımız, kavgacılığımız, karar verme mekanizmamız, tartışmalarımız ve hırçınlıklarımız, savaşlarımız ve kavgalarımızın arkasında hep Mars gezegeni vardır. Tüm engellere karşı ne kadar başarı isteğimiz olduğunu yine Mars burcumuzdan öğrenebiliriz. Kadınlar için Mars hayatlarındaki erkekler hakkında bilgi verir. Yani Mars'ımızın bulunduğu burca göre özelliklerde erkekleri hayatımızda çekeriz. Ve bu ilişkilerimizde en çok sorun yaşadığımız, kavga ettiğimiz, kolay anlaşamadığımız kişiler olur. Mars yerleşimimiz ne kadar güçlüyse hayattaki problemlerle baş edebilme gücümüz de o kadar fazla demektir. Kadın ve erkek haritaları olarak ayırdığımızda erkek haritalarında Ay ve Venüs söz sahibi olurken, Kadın haritalarında ise Güneş ve Mars söz sahibi olmaktadır. Genel anlamda ise Güneş'in isteklerini, Ay'ın duygusal tepkilerini ve Venüs'ün arzularını Mars gezegeni yerine getirmektedir. Haritalarımızdaki Mars'ı olumlu kullandığımızda cesur, inisiyatif alabilen, aktif, spor yapan, kararlı ve girişimci, öncü yapıda gerektiği yerde harekete geçebilen olabiliriz. Olumsuz kullanıldığında ise saldırgan, agresif, kafasına buyruk istediği gibi hareket eden, kaba ve zalimce davranışları ortaya çıkarabilirsiniz. İnisiyatif almakta ve karar vermekte çok zorlanırız ve dışarıya karşı tehditkar davranışlar içerisine girebiliriz. Tabii ki hayatta yaşadığımız her türlü olaya karşı dayanıklılığımız da bir o kadar az olacaktır. Gece gezegeni olarak kabul edilen Mars'ın sıcak ve kuru bir yapısı vardır ve her 15 yılda bir dünyaya en yakın konuma gelmektedir. O dönemlerde enerjimiz çok yüksek olur ve daha kırmızımtırak bir renge sahip olur. Geriye dönük baktığımızda en son 1984 ve 1994 yılları arasında dünya ile en yakın konuma gelmiş olduğunu görüyoruz. Birçok astroloji alanında Mars çok dikkatle incelenen bir gezegendir. Çünkü doğası gereği insanlarda yıkıcı özellikler verebilir. Mangalik olma durumu da denilen Mars baskısı ilk çağlardan beri çok dikkat edilmiş ve önemsenmiş bir konu. Özellikle Vedik astrolojisinde çok kullanılıyor ve son yıllarda Batı astrolojisinde de önemsendiğini görüyoruz. Bu konuda Mars'ın bir kişinin haritasında hangi evde yerleştiği ve nerede baskı yarattığı dikkatlice inceleniyor. Haritalarınızda 1, 7, 4, 8 ve 12. evlerde Mars'ınız varsa Mars baskınız var demektir. Bunun anlamı evlilik ve ortaklık ilişkilerinizde Mars'ınızın yerleştiği eve göre konularda olumsuz ve sorun oluşturabilecek konuların ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Haritalarında Mars baskısı olan kişiler kendileri gibi Mars baskısı olan kişilerle daha kolay anlaşır. Çünkü iki benzer enerji birbirini nötrler. Aksi takdirde Mars baskısı olan kişi ilişkilerde sorun çıkarır ve baskı olmayan kişi bunu anlayamaz. Mitolojinin savaş tanrısı Mars kişiyi hırs, azim, inat ve kararlılık verdiği için evlilikte çok zorlayıcı olabilir. Sürtüşmeler ve kavgalar sonucunda boşanma da gelebilir. Tabii ki bu durum başlangıçta güçlü bir çekim ve tutku yaratacaktır. Evlilik olduktan sonra aynı evde olmak enerjinin büyümesiyle birlikte sorunları başlatır. Bu yüzden de özellikle Hindistan'da evlenmeden önce çiftlerin harita uyumları bu bazda bakılarak dikkatlice incelenirmiş. Mars'ın birinci evde olmasıyla sert ve çabuk kızan bir kişilikle negatif ve kavgacı yönlerinizi ortaya çıkartarak ilişkinize zarar verebilirsiniz. Mars'a dördüncü evde olan kişiler ailelerinde şiddet ve kavga ile büyümüş olabilir ve bu negatif enerjiyi ilişkilerine taşırlar. Mars'ın yedinci evde olması partnerinizin kavgacı bir karakter olduğunu gösterir ve Mars birinci evdeki gibi partner verecektir. Mars'ın sekizinci evde ise güçlü bir libidonuz olur, tutkularınız çok ön plandadır ve partneriniz bu duygulara sahip değilse ilişkide bu konularda çok fazla sorun yaşarsınız. Mars'a 12. evde olan kişiler çeşitli düşmanlıklar yaşayabilir, soyulma tehlikesi geçirebilir ve akrabalardan görülen zararlardan dolayı şüpheli ve endişeli tavırlara sahip olabilirler ve bu durumu ilişkiye yansıtabilirler. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Mars gezegenini incelemeye devam edeceğiz. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorularınız ve önerileriniz için iletişim adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.